Hemen objeleri tek tek çizmeye başlamanızı tavsiye etmiyorum. Yani şunu diyorum direkt buraya silindir çizmeye başlamayın daha diğerlerinin yerine karar vermemişken. Böyle taslaklar halinde geometrik kalıpların içine sokarak çizime devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi. Bu küçük objeyi buraya nasıl yerleştireceğiz? Tamam herkes silindiri arkaya çizebilir ama yeni başlayan biri bunu aynı oranda buraya yerleştirirken sorun yaşıyor. Bunda da şöyle yapmanız gerekiyor. Böyle kompozisyonlarda küçük objenin boyunu ölçüp genel en dış çerçeveye göre bölmeniz gerekiyor. Hemen onu da yapalım. Şuradaki kare kısmının ölçüsünü almak istiyorum ki boyunuzu öğrenelim. Başlangıç noktasına kalemin başını, bitiş noktasına parmağımı koydum. Ölçümü aldım ve bunu bir kabul ettim. Daha sonrasında şu başlangıç noktasına kalemimi getiriyorum. 2. Buraya getiriyorum. 3. Yani bunu 3 sayabiliriz. Tam 3 değil aslında. Bir tık daha az. Onu da gözlerinde bulundurabiliriz. Hemen yan tarafa geçiyorum. Burada gördüğüm en dış şey burada 3'e bölünmüş gibi düşünüyorum Yani şöyle 1 2 ve 3 Buradaki en dış dikdörtgenim şu dikdörtgenim. Benim bu küpün konumuna göre üçe bölünmüş durumda. Biraz bastıracağım, çizim bozulacak ama bunu anlamanız çok önemli. Ölçümüzü aldık. Şuraya 1 dedim. Genel en dış dikdörtgene göre oranlıyorum. 1 2 ve 3 oldu. Buraya aktarırken o zaman benim burayı üçe bölmem gerekiyor ki küpümün uzunluğunu bulayım. Hemen üçe bölüyorum. Dilerseniz gözünüzle bölebilirsiniz ya da şöyle kontrol edebilirsiniz. 1, 2 ve 3 şeklinde. Hemen burayı da 3'e bölüyorum. Çizgilerimi bastırmıyorum. Bastırmamaya özen gösterin ki çiziminiz bittiğinde bu çizgiler çiziminizi bozmasın. Şimdi bizim küpümüzün boyu ortaya çıkmış oldu. Buradan şu kısım. Buraya denk geliyor diyebildik. Şimdi asıl kısma geldik. <gülüyor> Devam ediyoruz. Peki bu nerede çizeceğim? Ben burada mı çizeceğim? Burada mı çizeceğim? Bu küpü nasıl? Şu çizgilerini nasıl belirleyeceğim? Hemen ondan. da silindire bakalım. Silindirimizin yarısı şurası, değil mi? Tamam. Silindirimizin yarısı burası. Tam yarısında mı? Hayır. Yarısının biraz daha sağında. Bunu dilerseniz direkt buradaki silindiri burada belirlemiştik ya. Bunu direkt ortadan bölün. Kompozisyonlarda zaten orta çizgiyi belirlemeniz size çok fayda sağlayacaktır. Şimdi ortadan böldük. Bölükten sonra tam ortada başlamıyor dedik. Biraz yanında dedik. Bunu göz oranıyla da aslında direkt şurada olduğunu belirtebilirsiniz. Ama derseniz ki ben bunun biraz sağında dedikten sonra doğru oranda sağ gidemiyorum derseniz o zaman yine bu silindirimizin ortadan bölmüştük ya. Bu geri kalan kısmı şurası var ya. Burayı da bölün. Yani yapamıyorsanız burayı da bölün. Nasıl diyebiliriz? Burası mesela benim şu an fark ettiğim bir şey var. Şöyle hemen çizerek belirteyim. Fark ettiyseniz silindirin yarısını üçe böldüğünüzde şurası 1, burası 2 ve burası 3 olmuş oluyor. Ve bu üçe bölünen kısımda birinci kısmın sonunda bizim küpümüz başlıyor. Fark ettiyseniz burada görsel olarak aslında görmeniz ve gördüğünüzü oranlamanız gerekiyor. Bu da ne kadar çok çizim yaparsanız o kadar çok gelişecek. Hemen bunu da orada göstereyim. Ben direkt burada biraz sağında değil. Göz oranımla burada belirlemiştim ama diğer anlattığım kısımda belirteyim. Ne dedik? Yarısı dedik. Yarısını 3'e bölelim. Yarısını 3'e böldüğünüzde de direkt şu birincinin bittiği kısmında başladığını işaretleyebilirsiniz. Hemen küpümüzü çiziyorum. Umuyorum ki siz de benimle birlikte çiziyorsunuzdur. Videolara bu yazıyı çok ekliyorum. Üstüne direkt fark ettiyseniz umuyorum ki siz de benimle çiziyorsunuzdur edit derken ekliyorum. Çünkü bunlar izlenerek olacak şeyler değil. Çizerek elinizin alışması gerekiyor. Zaten bunlar başlangıç videoları. Evet kendinizi geliştirdiyseniz ve tek bir kısımda sorun yaşıyorsanız Direkt izleyerek aa böyleymiş tamam böyle yaparım diyebilirsiniz. Fakat başlangıç aşamasında eliniz bu kalemi dikmadan bu kağıda çizmeden gelişemezsiniz. Devam ediyorum. Burada küpüm var dedim. Şunu da belirteyim. Bu küpümüzün en dış kısmı şurası. Gördüğünüz gibi bizim dikdörtgenimizin çerçevemizin son çizgisine değiyor. Bu sebeple rahatlıkla burada dikdörtgenimin kenarı olduğunu biliyorum. O yüzden şu boyunu burada işaretliyorum. Gördüğünüz gibi bastırmıyorum. Bu sebeple umuyorum ki videoda karışmıyordur, net görünüyordur. Devam ediyorum. Burada küpümü belirledim. Burada olacak dedim. Tamam. Peki burada nerede bitecek? Hemen onu da kararlaştıralım. Gördüğünüz gibi şu kısmı... Direkt gözünüzde aslında... Görebilirsiniz yani şurada bittiğini direkt gözümle ben şu anda söyleyebiliyorum. Fakat bu olmuyorsa ne yapıyoruz? Hemen kalemimizle ölçümüzü alıyoruz. Nerenin ölçüsünü alacağız? En küçük kısmı şu kısmın ölçüsünü alırsak aslında direkt ne kadar yanda çizmemiz gerektiğini bulabiliriz. En küçük kısmı en geniş çerçeveye oranlarsak onun ne kadar sağda solda olduğunu bulabiliriz. Bu söylediğim cümle çok önemli. Çizim yaparken en küçük kısmı tüm çerçeveye oranlarsak o en küçük dediğimiz kısmı doğru bir şekilde kendi kompozisyonumuza yerleştirebiliriz. Hemen oranın ölçüsünü alıyorum. Şöyle bir. Buraya bir saydım. Burayı bir saydıktan sonra şu geniş kısma oranlayacağım. Bir. Bittiğim yere buraya geldim. 2. İki buraya geliyorum 3 buraya geliyorum 4 sayabiliriz bunu. Yani böyle çok minik şeyleri aslında 4 sayabilirim. Bu tam 4 değil mesela. 0.9 aslında burası tam dörde tamamlamıyor. 3.9 oluyor ama bu kadar minik şeyleri başlangıçta görmezden gelebiliriz. Çünkü onlara girersek işte da karışacak. Ne dedik? 4 eşit parçaya bölmüş diye sayıyorduk. Şimdi en dış çerçevemiz burası. Şöyle biraz koyultayım. Bu en dış çerçevemiz. Şurası. Dörde bölünecek. Önce bir ortadan böleyim. Şöyle kafamız karışmasın. Biraz alttan böleyim. Şöyle. Önce bir ikiye böldüm. Sonra bunu da ortadan. Bunu da ortadan böldüm. Bir, iki, üç, dört. Dört eşit parça elde ettim. Nereyi buldum? Şuranın genişliğini. Hemen şuradan. Çünkü burası neydi? Burası 1'di. 2, 3 ve 4 diye saymıştık. Şu kısmı bulmak istiyorduk ve bulduk. Dördüncü kısmın şurası. Hemen burayı da yukarı çıkartıyorum. Ve gördüğünüz gibi. Küpümüzün, kalemizin, dikdörtgen prizmamızın şu kısmını ortaya çıkarmış olduk. Devamında şimdi burada olduğunu şu kısmını, artık bunu geriye doğru itmemiz gerekiyor. Şu arka kısmını da çizmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bilenler videomu izlemesin. <gülüyor> Bu videoları bilenler izlerken çok sıkılıyor. Çünkü olabildiğince her şeye değinmeye çalışıyorum. Öğrenirken aslında şunu fark ettim ben. Bilmiyorsan çok basit bir kısmı bile anlatmadan geçince iş çok karışık gelmeye başlıyor. Bu sebeple zaten serinin adı sıfırdan çizim ve ben bu yüzden her şeye bu kadar çok değinmeye çalışıyorum. Güzel yorumlarınızı da okuyorum. Çok teşekkür ederim.